Alev cam şekillendirme yöntemiyle cam boncuk yapıyoruz. Tamamen ücretsiz olan bu kursumuza 15 yaş üstü yaşam boyu öğrenme kapsamında herkesi kapsayan bir kurs merkezi. Temelde boncuk yapma yöntemlerini öğrendikten sonra kursiyerlerimiz bu üretmiş oldukları boncuklarla yapmak istedikleri takılarak sesuarlara dönüştürüp isterlerse kişisel kullanımları için isterlerse aile bütçesine katkı olarak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 Başkanımız Enver Demirel'e bu konuda çok çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir cam başka bir şehirde yok. Dolayısıyla bunun imkanlarından faydalandığımız için çok mutluyuz. Ben de aslında bunun çok güzel bir örneğiyim. Eğitimlerimi aldım, usta öğreticilik belgemi aldım, ustalık belgemi aldım. Daha sonra burada uygun bir pozisyon açıldığında burada usta öğretici olarak başladım.